Merhaba arkadaşlar bu videoda sizlere 24 Haziran 30 Haziran haftasının astrolojik etkilerini anlatacağım. Ee, bu hafta e, oldukça e, önemli bir hafta çünkü e, bizi 2 Temmuz'daki tutulma haftasını hazırlayan hafta. Dolayısıyla bu hafta e, rahatlığın tadını son kez çıkarın e, önümüzdeki hafta. Hayatımızda farklı gelişmeler yaşanabilir arkadaşlar çünkü özellikle ortası destekleyen arkadaşlar için tabii önemli tutulmalar evresine gireceğiz. Temmuz ayı itibariyle oldukça radikal değişiklikler yaşanabilir. Evet 24 Haziran Pazar testi günü Venüs Neptün arasında bir kare açı meydana gelecek arkadaşlar arkadaşlar. İkizler Burcu'nun ve Balık Burcu'nun 18 derecesinde meydana gelecek bu açı. Özellikle öğle saatlerinde. Dolayısıyla Venüs'ün ve Neptünün, Neptün'ün temsil etmiş olduğu konular ilişkiler ve hayal dünyası ile ilgilidir biliyorsunuz. Bu alanda bazı hayal kırıklıkları yaşatabilir bu açı. Özellikle değişken burçlarda yani İkizler, Balık, Başak ve Yer Burçları'nın kariyer hayatında, iş ilişkilerinde, partnerleriyle Kili ilişkilerde bazı hayal kırıklıkları veya beklentilerin tam olarak karşılanamaması, idealize edilen beklentilerin tam olarak karşılanamaması gibi durumlar. Ee, onun dışında e, sanatsal bir işle ilgilenenler varsa aranızda bunlarla alakalı e, tam olarak istenen icraatın yerine getirilememesi gibi e, gergin durumlar yaşanabilir. Biraz e, keyifsiz hissedilebilir o gün boyunca. E, burada dediğim gibi özellikle duygularla ilgili olduğunu düşünüyorum ve değişken burçlarda gerçekleştiği için belki de iki arada bir arada kalmayı da temsil edebilir. Yani iki seçenek arasından birini tercih etmek durumunda kalma halinde temsil edebilir. Dolayısıyla biraz haftaya sevimsiz başlıyor gibiyiz. Bu açıdan baktığımız zaman ama Venüs ve Neptune arasındaki bu açı özellikle dediğim gibi 18 derece derecede gerçekleştiği için haritanızda bu derecelere kontrol etmeniz daha faydalı olacaktır. 25 Haziran günü Ay Koç burcunda ilerliyor olacak arkadaşlar. Ay Balık transitini tamamlayacak ve daha çok aktif olacağımız, daha çok girişken olacağımız, özellikle sinire de, sinirsel meselelere de, öfke enerjisine de daha çabuk kapılabileceğimiz durumlar söz konusu olabilir. 25-26 Haziran günleri yeni bir şeyler başlamak, spora başlamak, yeni başlangıçlar yapmak adına, yeni girişimler adına destekleyicidir. 27 Haziran günü ise Merkür'ün Aslan Burcu transitine başladığını görüyoruz. Merkür yengeç transiti sonlanıyor ve Aslan burcuna transferine başlıyor Merkür ve e, zaten ilerleyen günlerde de Temmuz ayında da retroya başlıyor olacak Dolayısıyla Merkür Aslan transitinin nimetlerini almak isteyenler retroya kadar ki o kısa süreci birkaç haftalık süreci değerlendirmeliler Merkür Aslan burcundayken ifade tarzımız değişebilir e, Merkür biliyorsunuz iletişimle alakalı zihinsel faaliyetler ve kendimizi nasıl ifade ettiğimizle alakalı bir gezegendir. Aslan burcu ise ego, egoyu temsil eder. Astroloji güç, istikrar ve egosal meseleleri temsil eder. Dolayısıyla Merkür aslan burcu kombinasyonu burada kendimizi ifade ederken çok da fazla gerçeklere, doğrulara, realiteye göre değil de egomuza göre hareket etme ihtimalimizi göstermekte arkadaşlar. Burada özellikle yükseleni aslan e, burcu olanlar e, kendilerini ifade ederken her zamankinden daha iddialı olabilirler. E, aynı zamanda zihinsel faaliyetlerimiz daha aktif olacaktır. Sanatsal meseleler, sahne sanatları, bireysel sanatlar alanında daha başarı sağlayabiliriz. Ama burada zihnimizin özellikle Merkür Aslan Transiti boyunca zihnimizin hareketlerinin gerçekten realiteye göre mi yoksa ego'muza göre mi e, işlediğini test etmekte fayda görüyorum. Evet e, aynı gün 27 Haziran günü e, saat 16:30 civarında Ay Boğa burcuna geçecek arkadaşlar. Ay Boğa burcunda rahat bir konumda e, daha çok e, ay, ayın rahat ettiği burçlar Boğa ve Yengeç burçlarıdır. Burada kendimizi duygularımızı daha huzurlu hissedebiliriz. Ay koç etkisindeki o gerginlikten, o huzursuzluktan çıkabiliriz arkadaşlar. Ve 27 Haziran akşam saatlerinden itibaren haftanın daha destekleyici, daha olumlu zamanları başlıyor desek yeridir. Zira 27 Haziran günü 21 sularında güneş Uranüs arasında da güzel bir etkileşim var. Özellikle su burçları, balık, yengeç, akrep, ve e, toprak burçları boğa başak oğlak e, burçları arasında daha iyi etkileşimler olacağını söyleyebilmek mümkün ve haritanızın e, 5 derecesinde yani e, 0 ila 10 derece arasındaki gezegen yerleşimleri de destekleyici olabilir arkadaşlar. Çünkü e, güneş uranüs e, 5 derece yengeç ve 5 derece boğa burcundan e, güzel bir açı meydana getiriyor olacak. Güneş ve uranüsün bu e, getirdiği açı e, 27 Haziran günü alacağımız ani haberlere ani kararlara e, daha umutlu olacağımız daha mutlu olacağımız ve e, gerçekten arkamızdaki desteği hissedebileceğimiz güzel gelişmelere gebe olabilir. E, özellikle haritanızdaki e, temsil edilen ev konularına göre değişiklik gösterecektir bu konu. Daha çok e, daha ziyade benim düşüncem ay, ayın boğa burcunda olması ve güneşle ile uranüs arasındaki bu Açıda özellikle ailevi konularda ve maddi konularda sahip olduklarımızla ilgili Farkındalığımızı artırabilir. Nelere sahip olduğumuzu fark edip şükür enerjisinde olabiliriz. Onun dışında e, otoritelerden e, belki aile büyüklerinden güzel destekler görebiliriz. Bu açıdan da yorumlanabilir. Veyahut patronlardan otorite olarak hayatımızda bulunan kişilerden hiç beklemediğimiz, suçulmadığımız maddi manevi destekleri görebiliriz. Tabii ki e, ihtimalleri çoğaltmak mümkündür arkadaşlar. Dolayısıyla e, özellikle 27 Haziran gününden itibaren Haftanın enerjilerinin daha akışkan, daha keyifli geçeceğini düşünüyorum. Hele ki 2 Temmuz tutulmalar evresine doğru yaklaşırken bu süreci daha pozitif bir şekilde değerlendirebiliriz. Daha çok ailemizle sahip olduklarımızla vakit geçirebiliriz. Daha dingin bir birkaç gün geçirebiliriz diye düşünmekteyim. Ve 30 Haziran günü. Ay İkizler Burcu transitine başlayacak ve haftayı kapatacağız arkadaşlar. Haftayı kapatırken biraz daha zihnimizin aktif olduğu bir pazar günü daha çok sohbetler daha çok whatsapp görüşmeleri yaşanan bir pazar günü şeklinde kapatabiliriz. Aile toplantıları, kardeşlerle, kuzenlerle yakın çevreyle bir araya gelebiliriz. İletişim trafiğimizin yoğun olacağı bir gün yaşanması muhtemeldir pazar günü itibariyle. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar bu hafta haftanın başında meydana gelen venüs neptün gergin açısı dışında oldukça aslında sıradan da diyebileceğimiz ve akışkan enerjilerin olduğu güzel bir hafta. Dolayısıyla bu hafta kafamızı dinleyebiliriz birazcık daha beynimizde bizi yoran ki geçtiğimiz hafta zorlu enerjiler vardı. Mars Plüto karşıtlığı vardı. Biraz zor yıkımların dolunayın bulunduğu bir haftaydı ve dolayısıyla belki birçoğumuz stresli ve gergin hissediyorduk ve hiç ummadığımız olaylar deneyimlemiş olabiliriz. Kendi adıma ben yaklaşık 3-4 gündür uyku problemi yaşıyorum. Bir yükselen ikizler olarak. tabii ki bu herkes de farklı şekilde tezahür etmiş olabilir arkadaşlar. Dolayısıyla uykusuzluk, gerginlik, stres zaman zaman sevdiklerimizle çatışmamıza da sebebiyet verebilir. Ve bu dolunayla beraber özellikle haritasında etkileşim gerçekleşen kişilerin hayatında çok ciddi değişimler, sonlanmalar, yıkımlar gerçekleşmiş olabilir. Ama bu hafta. Daha akışkan özellikle haftanın ilk birkaç günü haricinde geriye kalan günlerde daha rahat enerjilerin olduğunu söyleyebilmek mümkün. Dolayısıyla bu haftayı değerlendirelim. Zorlu Temmuz ayına girmeden önce rahat rahat tadını çıkaralım. Birikmiş işlerimizi çözelim. sevdiklerimize eğer geçtiğimiz hafta kırdıysak onların gönlünü alalım. Kendimizi kendimizi kafamızı dinleyelim arkadaşlar. Belki eğer imkanınız varsa bir tatil planı bile yapabilirsiniz kendinize. Kısa bir seyahate çıkmakta. Hiç fena fikir olmayacaktır bu hafta. Evet şimdi gelelim e, burçlara etkilerine koç burcu ile başlıyoruz e, Merhaba sevgili Koçlar e, bu hafta videonun başına da bahsettiğim üzere e, haftanın başında bir Venüs Neptün e, gergin açısı ve Merkür'ün Aslan burcu transiti söz konusu bu hafta özellikle e, kardeşler yakın çevreli ilişkilerine dikkat etmekte fayda var e, ikili ilişkilerde kendinizi ifade ederken bazı ee, ön yargılarınız bazı tablolarınızla alakalı sıkıntılar oluşabilir. Yani sizin bilinçaltı düzeyde inandığınız konular e, doğru olmayabilir. Aldanma enerjileri söz konusu olabilir. Geçmişte kalan kişilerin e, sizle tekrar kontak kurması ve e, bu sefer çok samimi olmaması gibi bir durum söz konusu olabilir. Bu etkileri dikkate almakta fayda var. Merkür'ün Aslan Burcu transitiyle ile beraber daha çok... E, sosyalleşeceğiniz, daha çok sanatsal meselelere eğilim göstereceğiniz eğer çocuğu olan bir koç burcuysanız çocuklarınızla daha etkili iletişim kuracağınız bir hafta olabilir. Mutlu bir hafta diliyorum sizler. Hoşçakalın. Merhaba sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar bu hafta e, videonun başına bahsettiğim gibi geçtiğimiz haftaya nazaran çok ciddi gündemlerin olduğu bir hafta değil sadece haftanın başına Venüsle Neptün arasında bir gerilimli açı var ve Merkür'ün Aslan burcu transiti ve akabinde Güneş Uranüs arasındaki e, güzel açı söz konusu bu hafta e, haftanın başlangıcında özellikle parasal meselelerde bir takım ayak kırılıkları yaşayabilirsiniz veya arkadaş çevrenizle ilgili duymuş olduğunuz bir takım haberler sizi hayal kırıklığına uğratabilir ve ciddi derecede sarsabilir. Özellikle haftanın başında arkadaşlarınıza, sosyal çevrenizdeki kişilere borç vermemeye dikkat dikkat etmenizi öneririm. Zira bu borçlar geri ödenmeyebilir sizlere. Merkür Aslan Burcu Transiti ile beraber Merkür Aslan Transiti boyunca daha çok evinize, ailenize, yuvanıza, konfor alanınıza, ebeveynlerinize daha çok zihniniz yoracağınızı belirtmekte belki ev alım satımı ev taşıma gibi konular bunlarla ilgili sözleşmelerde gündemde olabilir eğer hayatınızda bu tarz gündemler varsa daha çok dördüncü ev konuları aktif olacaktır sevgili boğalar ve haftanın sonuna doğru burcunuzdaki Uranüs ve yengeç burcundaki güneş arasında güzel destekleyici bir etkileşim var bu da özellikle alacağınız haberler belki kardeşleriniz, belki yakınlarınız belki de sizin doğrudan hayatınızı etkileyecek alanda almış olacağınız haberler, duyumlar ani gelişen durumların sizi destekleyeceğini belirtmekte. Umarım güzel bir hafta geçirirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçak. Merhaba sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar. Videonun başında bahsettiğim gibi bu hafta geçtiğimiz haftaya göre oldukça akışkan ve stabil bir hafta diyebiliriz ki siz de geçtiğimiz hafta dolunaydan en çok etkilenen burçlardan biri olmuştunuz. Bu nedenle bu hafta özellikle haftanın başında e, burcunuzdaki Venüs ve balık burcundaki Neptün arasında bir gerilimli açı söz konusu olsa da kariyer meseleleriyle geleceğe bakış açınızla alakalı konularda bazı hayal kırıklıkları yaşayabilirsiniz de. Haftanın e, devam eden günlerinde enerjiler biraz daha akışkan olacağı benziyor arkadaşlar. Merkür'ün 27 Haziran'da aslan borcu transitine başlamasıyla daha çok iletişim alanlarına yönelebilirsiniz. İletişim basın yayın işlerine yönelebilirsiniz. Onun dışında kardeşlerinizle, yakın çevrenizle daha çok kontak halinde olabilirsiniz. İletişim trafiğinin aktif olduğu bir haftaya benziyor arkadaşlar. Ve aynı zamanda haftanın sonuna doğru Güneş öğrenci arasında güzel bir etkileşim var. Bu da Kayıp olarak gördüğünüz maddi kazanımların size geri dönüşüne şahit olabilme ihtimalini gösterdiği gibi aynı zamanda geçmişle alakalı çözemediğiniz problemleri yeniden deşerek çözebilecek bazı destekler görebilme ihtimalinizi de ortaya koymaktadır. Umarım güzel bir hafta geçirirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere hoşçakalın. Merhaba sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar. Videonun başında bahsettiğim gibi geçtiğimiz hafta önemli bir haftadan geçtik. Zor bir haftadan geçtik. Bir dolunayı uğurladık ve dolayısıyla biraz gerildik. Bu hafta tam sanki geçtiğimiz haftanın etkilerini atmamız için bizi dinlendirecek bir hafta gibi diyebilirim. Haftanın başında Venüs ve Neptün arasında bir gerilimli açı söz konusu. Bu açı biraz sizi belirtiyor. Birkaç gün daha uykusuz bırakabilir, biraz bilinçaltı meselelerine yoğunlaşmanız, eski meselelerin tekrar değişilmesi gibi konular ortaya dökülebilir. Ama hafta ilerleyen günleri daha akışkan ve daha olumlu, pozitif şekilde gözükmekte. 27 Haziran günü Merkür'ün aslan borcu transitine başlamasıyla ikinci evinizde aktif olacak Merkür. Dolayısıyla Merkür aslan transiti boyunca daha çok kendi kazançlarınız, parasal meseleler, onun dışında maddi gelirler dışında aynı zamanda manevi kaynaklarımızı da temsil eder ikinci. Dolayısıyla burada e, kendinizi geliştirmek, kişisel gelişiminizi sağlamak adına daha çok kafa yorabilirsiniz veya kazançlarınızı artırmak adına daha çok kafa yorabilirsiniz demek oluyor arkadaşlar. Ve e, güneş Uranüs arasında da güzel bir etkileşim var e, yine hafta sonuna doğru. Bu da e, sizi doğrudan etkileyecek sevgili yengeçler. Özellikle arkadaş çevrenizden belki alacağınız bir haber, kariyer gelirleriniz ve kariyer ünvanlarınızla alakalı alacağınız bir haber sizi oldukça mutlu edebilir. Ee, ani bir kararla belki hayallerinizi gerçekleştirmek adına bir hamle yapabilirsiniz veya bu konuda destek görebilirsiniz. Aynı zamanda arkadaşlarınızın hayatındaki gelişmeler de pozitif yönde sizi etkileyebilir. Umarım güzel bir hafta geçirirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Merhaba sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar. Videonun başında bahsettiğim gibi bu hafta geçtiğimiz hafta dolunayın etkisinden çıkıyoruz. Ve biraz daha nefes aldığımız, rahatladığımız bir hafta olacak. Ee, ancak haftanın ilk günü Venüs ve Neptün arasında bir gerilim açı var. Bu açı e, bizleri biraz tabii ki duygusal anlamda e, yorabilir, gelebilir. Özellikle sizde e, psikolojik anlamda e, geçmişlerle alakalı meselelerinizi çözmekte veya borç alacak verecek dengeleriyle alakalı bazı hayal kırıklıklarıyla mücadele etmek durumunda kalabilirsiniz. Çünkü burada 8. eviniz e, doğrudan etkilenecek e, sevgili aslanlar. E, i̇lerleyen zamanlarda yani 27 Haziran gününde Merkür e, borcunuzda transite başlayacak. Dolayısıyla Merkür'ün aslan borcu transiteyle beraber her ne kadar retrosu başlasa da daha çok kendini ifade etmeye daha çok iletişime önem veren bir tarz benimseyebilirsiniz. Bu e, Burada e, özellikle Merkür Retrosu'na kadar ikna kabiliyetinizin yüksek olacağı ve daha çok e, insanlarla e, iletişim kurduğunuzda doğru iletişim yolunu tercih edebileceğiniz e, gözükmekte. E, onun dışında 27 Haziran günü yine güneş Uranüs arasında güzel bir etkileşim var. Bu etkileşim özellikle 10. yılınızda meydana geldiği için e, kariyerle alakalı otorite de tarafından desteklenebilme ihtimalini e, gösterebilir. Aynı zamanda Güneş de yengeç burcunda yani 12. elinize dolayısıyla kariyerinizle ilgili bir tabu yıkılabilir. Geleceğe daha umutla bakacağınız gelişmeler yaşanabilir. Oranın üstünün işin içinde olmasıyla ani şok edici gelişmeler, güzel sürprizler yaşatabilir sizlere. Yani 10. eviniz ve 12. evinizin tabii ki kapsamını genişletmek mümkündür ama kariyerinizle veya geçmişle ilgili bir mesele, bilinçaltınızla ilgili bir meselede de güzel bir destek. Hiç beklemediğiniz yerden destek görme ihtimali söz konusu olabilir. Umarım güzel bir hafta geçirirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Merhaba sevgili Başaklar büyük Burcu Başak olanlar e, videonun başında da bahsettiğim üzere bu hafta geçtiğimiz haftaya göre oldukça rahat oldukça e, akışkan etkiler söz konusu e, geçtiğimiz hafta bir dolunay atlattık dolayısıyla genel anlamıyla e, özellikle değişken burçların çok fazla etkilendiği bir dolunay e, olduğunu tahmin ediyorum. Ee, ama haftanın başında da Venüs ve Neptün arasında bir gerilimli açı var. Siz de bundan enerjinizi alacağı benziyorsunuz sevgili Başaklar. Çünkü ikizler ve balık aksına yani sizin gibi değişken olan iki Burç'tay meydana gelecek bu etkileşim. İkili ilişkilerde özellikle 7. elinizde e, ve aynı zamanda 10. elinizde meydana gelecek bu etkileşim. Dolayısıyla e, ikili ilişkilerde e, bir takım sıkıntılar, hayal kırıklıkları yaşanabilir eğer evli bir başak burcuysanız. Ortağınızla ilgili sıkıntılar olabilir. E, kariyer hayatınız, geleceğe bakış açınız ve ilişkinin götürmüş olduğu nokta arasında bir çelişki hissedebilirsiniz. Belki bunu siz sadece hissi anlamda yani hani gerçekten ortada öyle bir şey yoktur ancak siz öyle bir hisse kapılabilirsiniz. Haftanın ilk günleri böyle biraz ufak gerilimli enerjilere gibi. Ancak 27 Haziran'dan itibaren Merkür'ün Aslan Burcu transiti başlıyor. Merkür 12. elinize ziyarete başlıyor arkadaşlar. Dolayısıyla daha çok bilinçaltı meselelerine eğilim gösterebilirsiniz. Rüyalarınız bu dönemde anlam ihtiva edebilir. Bunları göz önüne almakta fayda var. Ve aynı zamanda güneş oranı sırasında güzel bir etkileşim meydana gelecek. 27 Haziran günü akşam saatlerinde. Dolayısıyla burada 11. evinizde meydana gelen bu etkileşimle beraber arkadaş çevrenizde güçlü insanların desteğini görebilirsiniz. Veyahut geleceğe yönelik hayalleriniz, gelecek kariyer hedefleriniz, kariyer ünvanlarınızla alakalı bazı yeni başlangıçlar, ani başlangıçlar yaşayabilirsiniz. Umarım güzel bir hafta geçirirsiniz. Diğer dalarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Merhaba sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar. Videonun başında bahsettiğim gibi bu haftanın aslında çok ekstrem açıları yok. Geçtiğimiz hafta biraz zorlu bir haftaydı. Çünkü bizleri bir dolunay karşıladı ve oldukça zorlandığımızı düşünüyorum. Eğer haritasında gezegen etkileşimleri fazla olan bir terazi burcuysanız. Bu haftada Venus ve Neptün arasında biraz zor bir açı var haftanın başlangıcında. Bu açı... Sağlığınızla alakalı veya günlük rutinlerinizle, günlük işlerinizle alakalı bir takım hayal kırıklıkları oluşturabilir. Çünkü 6. Evinizde, 6. evinizden etkileniyor olacaksınız buradan. Günlük rutinleri yoluna koyamama, biraz hemen pazartesi gün haftaya adapte olamama veya sağlığınızla ilgili ufak tefek problemler yaşatabilir bu etkisizlere. Tabii ki çok önemli bir etki değil. Haftanın genelini etkileyecek bir etki değil arkadaşlar. Geçtiğimiz haftaya nazaran özellikle. Ve 27 Haziran günü Merkür'ün Aslan Burcu transitine başladığını görüyoruz. Merkür Aslan Burcu Transit ile beraber... Gölgeli günler her ne kadar başlıyor olsa da Temmuz ayında Merkür retrosu başlamadan evvel arkadaş çevrenizle alakalı konularda daha çok arkadaşlarınızla bir araya gelebilir. Daha çok e, iletişim kontak halinde olabilirsiniz. Belki arkadaş çevrenizle e, birlikte bir iş yapmaya karar verebilirsiniz. Kariyer gelirleriniz, kariyer ünvanlarınızla ilgili yeni anlaşmalar, yeni sözleşmeler yaşanabilir. Sadece Merkür Retrosu'na kadar yeni bir takım imzalar atılabilir dediğim gibi gölgeli günleri de hesaba katacak olursak aslında başladığını da söyleyebilmek mümkün ama Haziran'ın sonuna kadar diyelim. Haziran'ın sonuna kadar geleceğe yönelik kariyerinizle alakalı bir takım anlaşmalar, fırsatlarda veya kişiler karşınıza çıkabilir sevgili teraziler. Aynı zamanda güneş zorunluğu arasında da güzel bir etkileşim var bu hafta içerisinde. Bu etkileşimde kariyerinizle alakalı... Ee, belki ekstra bir prim, belki ekstra bir alacak e, veya ekstra bir borç gibi aile e, durumlar ortaya çıkarabilir. Bu borç da olumlu anlamda yorumlamak mümkün. Çünkü burada olumlu bir açı söz konusu. Bu borç bile kariyerinizle alakalı almış olduğunuz bir riskten kaynaklanabilir. Yani e, güzel e, sürprizler söz konusu olabilir sevgili teraziler. Umarım güzel bir hafta geçirirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Merhaba sevgili akrepler ve yükselen Burcu Akrep olanlar. Videonun başında bahsettiğim üzere bu haftanın etkileri e, oldukça aslında rahat diyebiliriz. Geçtiğimiz hafta e, zorlu etkileşimler vardı. Mars Pluto karşıtlığı ve bir dolunay söz konusuydu. Dolayısıyla e, birçoğumuz e, zorlandık diyebilirim e, geçtiğimiz haftanın etkileşimlerinden. Ancak bu hafta e, biraz daha rahat, biraz daha akışkan ve Temmuz ayına bizi hazırlar cinsle diyebilirim. Haftanın başına ve Neptün arasında bir sert açı söz konusu. Bu açıyla beraber özellikle başkalarından beklentileriniz, başkalarının sorumluluklarıyla alakalı konularda bazı hayal kırıklıkları veya eşten beklenen destek, eşin maddi durumuyla alakalı beklenen bir takım durumların gerçekleşmemesi gibi bir durum söz konusu olabilir. Oldukça aslında kısa süreli bir etkidir. Çok fazla önemsemek İcab etmiyor bu etkiyi ama haftanın başına biraz bu açıdan melankolik başlayabilirsiniz ve 27 Haziran günü Merkür Aslan Burcuna transite başlayacak. Bu transitle beraber. Merkür'ün 10. evinizde e, harekete geçeceğini görüyoruz. Her ne kadar Temmuz ayında Merkür retroya başlayacaksa da e, gölgeli günlerinin başladığını varsayacak olsak da Haziran ayının sonuna kadar özellikle e, iş, al, işle alakalı yeni iş sözleşmeler, e, yeni iş anlaşmaları, iş görüşmeleri, iş başvuruları yapmak adına uygundur. E, bunun dışında geleceğinize öneri her türlü adım, bir evlilik kararı olabilir bir ortaklık kararı olabilir. Patronlarınızla anlaşmış olduğunuz yani yapmış olduğunuz bir sözleşme olabilir. 10. evin kapsamını çoğaltmak mümkündür. Bu alanlarda Merkür'ün temsil etmiş olduğu konularda iletişim ve sözleşmeler, yazışmalar anlamında basın yayınla alakalı işlerde özellikle şanslı olabilirsiniz. Merkür Aslan Burcu transitini özellikle bu ay sonuna kadar değerlendirmekte yani bu hafta değerlendirmekte fayda görüyorum. Ve aynı zamanda güneş Uranüs arasında güzel bir etkileşim var bu hafta içerisinde. Bu da sizin 7 size meydana gelecek 7. evinizde. Eğer ilişkisi olan bir akrep burcuysanız, e, güzel destekler görebilirsiniz. İlişkinizde daha çok güveneceğiniz gelişmeler yaşanabilir. İlişkinize daha çok sahip çıkacağınız bazı durumlar, e, haberler, olaylar, olgular yaşanabilir veya ortaklıklar için de aynı durum geçerlidir. Umarım güzel bir hafta geçirirsiniz. Diğer dy'larda görüşmek üzere hoşça kalın. Merhaba sevgili yerler yükselen burcu iyi olanlar. Ee, videonun başında bahsettiğim üzere bu haftanın e, aslında çok radikal e, bir takım etkileri yok. E, oldukça e, güzel diyebiliriz bu etkileşime. Zira e, son zamanlarda karşımıza çıkan e, zorlayıcı açılardan e, temelde çok olumlu açılar olmazsa da sakin geçecek bir haftaya hepimizin ihtiyacı var diyebiliriz. Özellikle siz sevgili yerlerin geçtiğimiz hafta burcunuzda meydana gelen dolunay akabinde zorlanmış olma ihtimallerini yüksek görüyorum. Tabii ki derecesi oldukça önemlidir haritanızın almış olduğu dereceler ama yine de genel anlamıyla bütün değişken burçlar etki altındaydı. Bu hafta haftaya başlarken venüs ve neptün arasında bir gergin açıyla başlıyor olacağız. İkizler ve balık burcu aksına meydana gelecek bu etkileşim. Dolayısıyla... Sizi de 4. eviniz ve 7. eviniz aksında etkiliyor olacak. Aile bir meseleler, ikili ilişkiler, evlilik hayatınız, evinizle ilgili bir takım sorumluluklar veya sıkıntılar gibi konularda zorluklar yaşayabilir. Bazı hayal kırıklıklarıyla karşılaşabilirsiniz ama çok önemli ve çok uzun süreli bir etki değildir. 27 Haziran günü Merkür'ün Aslan Burcu transitine başladığını görüyoruz. Merkür Aslan Burcu ile beraber. Dokuzuncu elinizde özellikle seyahat planları, akademik planlar, eğitim hayatınız, bunun dışında daha çok okuma, kendini geliştirme, yaşam felsefenizi, hayat görüşünüzü geliştirmek adına daha çok araştırma ve öğrenme eyleminde olabilirsiniz. Merkür Aslan ile beraber. Eğer seyahat planlarınız varsa da Merkür Retrosu başlamadan bunların rezervasyonlarını yaptırmak daha mantıklı olacaktır. Ve yine aynı gün Güneş Öğreni arasında güzel bir etkileşim var. Bu etkileşimde sizin 6. evinizi tetikleyecek 6. ve 8. evinizi. Dolayısıyla burada özellikle iş hayatında ekstra destekler görebilirsiniz. Sağlığınızla alakalı özellikle psikolojik bir takım sorunlara çözüm bulabilirsiniz. İş yerinizde size destek olan arkadaşlarınız veya patronunuzdan, otoriteden hiç beklemediğiniz destekleri görebilirsiniz. Borç almak açısından da şanslı olabilirsiniz. Umarım güzel bir hafta geçirirsiniz. Diğer görüşmek üzere. Hoşçakalın. Merhaba sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar. Videonun başında bahsettiğim üzere bu haftanın etkileşimleri çok yoğun değildir. Hatta rahatlayacağımız, nefes alacağımız bir hafta diyebiliriz. Çünkü geçtiğimiz hafta zorlayıcı bir takım gökyüzü gündemleri vardı. Ve birçoğumuzun hayatında zorlu olaylar meydana geldi diyebiliriz. Bu hafta özellikle dikkat etmemiz gereken gün, Pazartesi günü Venüs ve Neptün arasında bir gerilimli açı meydana geliyor. Bu açıyla beraber özellikle iletişim hataları yapmamaya gayret Et, sevgili oğlaklar. Kardeşler, kuzenler yakın çevre ilişkilerinde bir takım problemler, aksaklıklar yaşatabilir bu etki sizlere veya kardeşlerden yana girmiş olduğunuz beklentilerin tam olarak karşılanamaması gibi bir durum şeklinde tezahür edebilir ihtimaller. Çoğaltılabilir. 27 Haziran günü ise Merkür'ün Aslan Burcu transitine başladığını görüyoruz. Bu transit sizin 8. elinize meydana gelecek sevgili oğlaklar Dolayısıyla burada özellikle alacak verecek bütçe dengesi, zor meselelere getirmiş olduğunuz bakış açıları, bazı bilinçaltı meselelerinize çözüm bulma arayışı açısından Merkür Aslan Burcu transitine değerlendirebilirsiniz. Ve yine aynı gün güneş uğranı arasında güzel bir etkileşim e, meydana gelecek. Sizin 7. eliniz ve 5. E, eliniz aksında meydana gelecek. O, özellikle e, ilişkisi olmayan oğlak burçlar için belki sürpriz bir ilişki sürpriz bir evlilik kararı, bir ortaklık kararı, bir risk alarak bir ortaklığa, evliliğe adım atabilirsiniz. Veya ciddi bir ilişkinin başlangıcıdan söz konusu olabilir. Umarım güzel bir hafta geçirirsiniz. Diğer ödelerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Merhaba sevgili ilgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar. E, videonun başında bahsettiğim üzere bu haftanın etkileri oldukça sakin ve akışkan geçtiğimiz haftaya e, kıyasla geçtiğimiz hafta e, zorlayıcı açılar ve aynı zamanda bir dolunay vardı e, dolayısıyla birçoğumuz açısından zor bir hafta e, geçmiş olabilir diye düşünmekteyim bu hafta ise haftanın ilk günü Venüs ve Neptün arasındaki gerilimli açı dışında e, hiçbir zor açı zorlayıcı açı yok diyebilirim hatta destekleyici açılar var Venüs ve Neptün arasında meydana gelen bu açı özellikle parasal mesela Meselelerde bir takım hayal kırıklıklarına uğrayabileceğinizi işaret etmekte. E, bu yaşanan olaylar özgüveninizi zedeleyebilir. Dolayısıyla e, parasal meselelerde beklentiye girmekte. Girmeden önce temkinli olmaktan fayda var. Kazançlarınızla alakalı fazla beklenti içerisinde olursanız hayal kırıklığına da uğrayabilirsiniz gibi gözükmekte. Ve 27 Haziran günü Merkür'ün Aslan Burcu transitine başladığını görüyoruz. Merkür Aslan transiti ile beraber zihninizin daha çok ikili ilişkileri, evliliğe, ortaklıkları önereceğini ve bu alanda ikili ilişkilerde çözümsüz olarak gördüğünüz konulara yeni çözüm yolları arayabileceğinizi göstermekte. Ee, ve e, aynı gün içerisinde Güneş Uranüs arasında güzel bir etkileşim var bu etkileşimde sizin dördüncü evinizde ve altıncı elinizde meydana geliyor sevgili yengeç Pardon çok özür dilerim sevgili kovalar ee, burada dördüncü ve altıncı ev, aksında özellikle e, aile büyüklerinin sağlığıyla ilgili e, olumlu bir gelişme gerçekleşebilir e, sizin günlük rutinlerinizi hale yola koymanız için bir e, Beklemediğiniz yerlerden şanslar gelebilir. Ev alım satımı için uygun fırsatlar söz konusu olabileceği gibi günlük alışkanlıklarınızı, yeme içme düzeniniz, uyku saatiniz gibi alışkanlıklarınızı yeniden düzene koyacak bazı durumlarda yaşayabilirsiniz. Umarım güzel bir hafta geçirirsiniz. Diğer dolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Merhaba sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar. Ee, videonun başında da bahsettiğim üzere e, bu hafta geçtiğimiz haftaya nazaran e, oldukça akışkan ve rahat enerjiler söz konusu. Dolayısıyla çok ekstrem şeylerden bahsetmeyeceğim bu hafta sizlere. E, haftanın başında özellikle burcunuzdaki Neptün ve Venüs arasında e, gerilimli bir açı söz konusu. Bu açı biraz sizi etkileyebilir. Değişken bir burç olduğunuz için eğer 18 derece civarındaysa yükseleniniz, ay burcunuz veya güneşiniz daha fazla etkilenebilirsiniz bu etkileşimden. Venüs ve Neptün arasındaki bu etkileşim. Özellikle temsil ettikleri konular ve evlere bakacak olursak sizin e, temel değer yargılarınız, alışkanlıklarınız, kök inançlarınız, tabularınız, aile büyükleriniz, evi yaşantınız, konforlarınızla ilgili konularda gerçekleşebilir. E, belki aile büyükleriyle bir takım konularda anlaşmazlığa düşebilirsiniz veyahut e, temel inançlarınızla alakalı bazı konularda e, ...sorgulamalar ve hayal kılıkları yaşayabilirsiniz. E, ancak bu çok uzun süreli bir etkileşim ve çok etkili bir e, durum değildir. Birkaç gün boyunca bizi etkileyecektir. 27 Haziran'da ise Merkür'ün Aslan Burcu transitine şahitlik ediyoruz. Bu transit sizin 6. elinizle meydana gelecek. Dolayısıyla odağınız, daha çok günlük rutinleriniz, mücadele etmiş olduğunuz alanlar... ...belki iş arkadaşlarınızla e, paylaşımlarınız veya sağlığınızla ilgili konular olabilir. Eğer fırsatınız varsa belki bir check-up veya e, sağlıkla ilgili bir gündeminiz yoksa iş arkadaşlarınızla daha çok e, etkileşim halinde olabilirsiniz. Veya dediğim gibi daha çok ilgi alanınızı günlük rutinlerinize, beslenme düzeniniz, günlük alışkanlıklarınız gibi konulara e, yönlendirebilirsiniz. Ve yine aynı gün güneş zorunluğu arasında da güzel bir etkileşim söz konusu. Bu etkileşim ise 3. ve 5. elinize etkileyecek. Burada özellikle kardeşlerle, yakın çevreyle, eğlenceli zamanlar, hiç beklenmedik sürprizler gibi olaylar yaşayacağınız gibi onlarla beraber bir takım risk yatırımlara da veya eğlenceli faaliyetlere, sanatsal faaliyetlere katılabileceğinizi göstermekte. Veya hiç bunlar hayatınızın gündeminde değilse iletişimle alakalı konularda beklemediğiniz bir anda bir yatırım yapma niyetinde olabilirsiniz veya böyle bir teklifle karşılaşabilirsiniz. Oranız burada ne gibi etkiler getirir? Bilinmez ama 3. ve 5. eviniz aktive olacaktır sevgili balıklar. Umarım güzel bir hafta geçirirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere hoşçakalın. Evet arkadaşlar bu haftanın gündemi aslında çok etkili bir hafta olmasa da 2 Temmuz'daki tutulmalar... Aksına, tutulmalar devresine bizi hazırlayacak, dinlenebileceğimiz, işleri toparlayabileceğimiz, kafamız toparlayacağımız, gökyüzünün açılarını bizi desteklediği bir hafta olacaktır. Burada ihtimalleri sıralıyorum ancak özellikle evinizin hangi evinizin etkilendiğini ve hangi derecelerin etkilendiğini belirtmeye gayret gösterdim. Dolayısıyla ihtimaller çoğaltılabilir. Umarım hep her biriniz güzel bir hafta geçirirsiniz. Diğer videolarımda görüşürüz. Kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Hoşçakalın.